E, Tabi ailem benimle beraber gelemediler ama amcam, e, babamın büyük ailesi o zamanlar e, yine Bulgaristan'dan göç etmişlerdi. 89 göçmenleri e, e, dendi onlar. E, onların, onların yanında yaşadım iki sene. E, Anadolu Sesini bitirdikten sonra da e, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım, mühendislik fakültesini. O zamana kadar matematikte, fende iyi olduğum için hep ona doğru yönlendirdiler bana yeni öğretmenlerim. O yüzden de hiç başka bir şey yapmayı düşünmedim. E, ama sonra Amerika'ya gittim master yapmak için.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 istiyorsunuz. Eskiden sınır bu kadar e, korunmuyorken insanlar gidip altı ay çalışıp sonunda evlerine dönüyorlardı. Her sene birkaç ay çalışıp e, geri dönüyorlardı. Ama ne zamanki sınır geçmek zorlaştı